Saygıdeğer Türkiye milleti, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başlamadan önce, elim deprem felaketi sebebiyle Kahramanmaraş Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ illerimizde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sebebiyle de Tüm Şanlıurfa halkına ve tüm Türkiye'mize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son zamanlarda ülkemiz gerçekten e, büyük felaketlere maruz kaldı ve maruz kalmaya da devam ediyor. Ne yazık ki devletin vatandaşlara yardım etme süreci oldukça geç ve yetersiz kaldı. Bu geç ve yetersiz kalmanın sebebini yani sonuçlarını e, zaten hepimiz acı çekerek ödüyoruz ve görüyoruz ne yazık ki. ne acıdır ki devletin afetlere hazırlıksız olarak yakalandığını ve herhangi bir hazırlık yapmadığını bir kez daha görüyoruz. Yani. Depreme hazırlıklı değiliz. Orman yangınlarına hazırlıklı değiliz. Sel felaketlerine hazırlıklı değiliz. Göç hareketlerine hazırlıklı değiliz. Ya da yani herhangi bir e, uluslararası olaya karşı da hazırlıklı değiliz. E peki devlet olarak neye hazırlıklıyız? Yani insanların göz göre göre ihmalden ölmesine mi yani sadece devlet vatandaş ölünce mi var olacak aslında bu felaketi önlemek için hani gerekli yapılacak listesi uzun ancak ben işi daha çok temelden hani değerlendirmek istiyorum çünkü eğer temelden işi çözmezsek bazı şeyler sorunlar çözülmeyecek o yüzden şöyle olmalı böyle olmalı Böyle yapılmalı vesaire diye hani açıkçası bilmiş bilmiş böyle tavsiye vermek istemiyorum. Aslında yapılacaklar üç aşağı beş yukarı da belli. Ama e, burada asıl sorun hani yapılması gereken en başta en önemlisi ne? E, en önemli şeyi burada e, sizlerle paylaşmak istiyorum yani temelden olan noktayı. Aynı bu bunu bina temellerine benzetiyorum. O nedenle. Eğer temel sağlam olursa Bazı şeylerde çorap söküğü gibi gelecektir yani iyi şeyler O nedenle ben burada burada sizlerle birlikte işin temeline daha çok odaklanacağım Bu yönüyle değerlendirme yapacağım bir deprem değerlendirmesi yapacağım bir kere öncelikle sorumlunun kim olduğunu bulmamızla başlamamız gerekiyor Çünkü sorumluyu tespit edersek, Çözüme de ulaşmak da o kadar kolay olacaktır. Peki sorumlu kim? Bir kere e, sevgili vatandaşlarım, bir kere sorumlu eğitimsiz inşaat işçisinden, ustasına, oradan müteahhitinden, yapı şirketine, yapı şirketinden belediyelere, Vali ve bakanlıklara ve hatta Cumhurbaşkanı'na kadar herkes burada sorumludur. Bir kere bunu iyi bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Yani kar uğruna, kupon arazi uğruna, işte arazi uğruna, rant uğruna, para uğruna, oy uğruna insanlar göz göre göre ölüme terk edildi. Ve insanlık onuruna ve kanunlara yakışmayacak şekilde çeşitli düzensiz düzenlemeler yaptılar. ve bu düzenlemeler, aslında kanunsuzluğun kanunu oldu. Ve... E, yani bu kanunları çıkararak gerçekten insanlık onurunu ayaklar altına aldılar. Hani, tam anlamıyla örgütlü bir kötülük işte tam da buna deniyor. Bu imar affı kanunlarını çıkararak da zaten e, bütün bu illegalliğe zaten göz yumdular. Yani ortaklaşa bir şekilde göz yumdular hem de. Herkesce kabul edilen bütün bu bilimsel gerçeklikler yani para uğruna adeta göz, göz ardı edildi ya. Yani. Devletin zaten hani bürokraside, askeriyede ve yönetim kademesindeki o dağılma bozulmalar zaten vardı. E bir de zaten bu deprem felaketi ortaya çıkınca deprem felaketi sebebiyle de bu koordinasyonsuzluk, iletişimsizlik ve iradesizlik daha fazla yani göz önüne çıktı. Zaten dağılmalar iyice kesinleşti ve devam ediyor. Ki aynı zamanda sel felaketinde de hani bu dağılma ve koordinasyonsuzluk ortaya çıktı. Peki burada halkımız yani bu işin neresinde? Asla burada halkımızı suçlamaya gerek yok. Özellikle deprem zede ve sel zedelerimizi asla suçlamamalıyız. Çünkü e, burada hiçbir suçu günah yok. Ve lütfen değerlendirme yapan herkese buradan ricam lütfen halkımızı suçlamayı bırakın. Çünkü burada yani bu yaşanan felaketlerde ve Türkiye'de yaşanan neredeyse bütün olaylarda en masum olan halkımızın ta kendisidir. Bunu asla göz ardı etmeyin ve lütfen halkı suçlamayı bırakın. Yani burada hiçbir günah ve sorumluluğu bulunmuyor. Yani bunu e, kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Mevcut ekonomik koşullarda, çevresel koşullara bağlı olarak yani mecburiyetten bu binalarda oturuyorlardı. Zaten bu bina seçme ve değiştirme imkanları oldukça az yani neredeyse imkansızla yakın bir e, noktada ki zaten halkımız yani özellikle de depremzedelerimiz e, ve hatta selzedelerimizi de tabii ki de bu işin içine dahil etmek gerekiyor. E, bu, i̇nsanlar ekonomik imkansızlıklar sebebiyle yani yıkılmaya yüz tutmuş binalara girmeyi göze alarak eşya çıkartmaya çalışıyor. Bu ekonomik imkansızlıklar sebebiyle. O nedenle sorunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Burada yani halk en masum olan noktada. Herhangi bir yer değiştirme de yapamayacağı gibi, ekonomik koşullar nedeniyle, hem de halkımız e, hangi şikayet merceğini kullanacak, kimi kimi neye şikayet edecek. Zaten kaçak yapılara göz yuman belediyenin ve yani e, belediyenin ve devletin ta kendisi. Bir kez daha soruyorum, kimi, neye şikayet edecek bu halk? Bir kere oturduğu binanın denetlenmesine eğer bu insan kiracıysa yani bu denetlenmesi için başvursa ev sahibi izin verecek mi? Ya da e, ev sahibi izin verdi diyelim, bunun masrafından, yani masrafının üstesinden nasıl gelecek bu halk? Ya da e, hangi şi şikayet mercini kullanacak? Ya hasarlı çıksa diyelim, ee, ölçümler sonucunda hasarlı çıktığında o zaman bu halk yani bu insanlar nasıl ev değiştirecek kolay? Zaten zar zor kirasını ödüyor. Elektrik faturasını ödüyor. In, ne bileyim işte suyunu ödüyor. Zar zor ödüyor. Bu halk yani hangisinde baş edecek? Yani bu hasarlı binadan sonra hemen yerleşebilecek mi? Herhangi bir yere. Peki ev sahibi ne yapacak? Ev sahibinin durumunu da düşünmek lazım. E satın almış o evi. E ne tür usulsüzlük yaptığını bilmeden, yani almış. Yani diyelim ev sahibiyle, bina yapan müteahhit ile çekişme yaşandığında işte bu hasarlı yapıyı sen neden yaptın? İşte sana dava açacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Mahkemede görüşürüz filan dese. Yani e, yani bu tür çekişmeler yaşandığında hangi devlet kurumuna başvuracak Yani zaten devlet kurumlarının ya da ilgili kurumların yapısında zaten bozukluk var ve yani her türlü liyakatsizlik, usulsüzlükler yani kurumsal olarak yapılıyor resmileştirilerek yapılıyor bu kanunsuzluklar yani kimi neye şikayet edecek halk halk neyle uğraşacak bana söyler misiniz zaten mahkeme süreleri uzun para harcayacak zaman harcayacak e zaten ilgili kurumlar hem halka karşı duyarsız ve ilgisiz Zaten bu kaçak yapıları koruyan, yani illegal bir ortam var kurumlar arasında. Yani halk bu hangi biriyle baş edecek? Bir kere şunu net bir şekilde açığa kavuşturmamız lazım ve iyice belirtmemiz lazım. Bir kere hangi siyasi parti olursa olsun, hangi cenahta ol olursa olsun, milletin iradesini elinde bulunduran herkes, bakın istisnasız herkes bir numaralı sorumludur hangi siyasi parti olursa olsun herkes sorumludur. Bakın bunu asla kafanıza çıkarmayın. Ve bu milletin iradesini elinde bulunduranlar adeta rant uğruna, oy uğruna, para uğruna insanları bile bile ölüme terk etti. O yüzden bir numaralı sorumludur. Yani ister AKP kanadı olsun, ister CHP olsun, ister başka parti olsun hiç önemli değil. Konu böyle rant bölüşümüne gel gelince adeta milletin rızkına, emeğine, hatta canına hepsi bir araya geliyorlar. Yani sanki aralarında bir e, bir yani görünmez bir sözleşme varmış gibi bir araya geliyorlar ve yani milletin rızkına, canına, malına her türlü akbaba gibi üşüşüyorlar. Yani bunu net, kesinlikle net. Ve hiçbirini ayırt etmiyorum. Hiçbirini de savunmuyorum. Savunanlara lanet olsun. Bir kere burada asıl bahsetmek istediğim temel motivasyona gelecek olursam buradaki çürümüşlük aynı tıpkı yani bu liyakatsizlikler, çete gibi bir araya gelmeleri, bu milletin iradesine elinde bulunduranların işte milletin rızkına çete gibi üşüşmeleri vesaire aynı ben şeye benzetiyorum bunu bu e, haberlerde de görmüşsünüzdür e, yani kolonların içine gazete kağıtlarıyla dolduruyorlar yani temelden sıkıntıdır yani Tamamen ben ona benzetiyorum. Temelden değerlendirmenin daha doğru ve isabetli olacağını düşünüyorum. Yani gerek hem deprem felaketleri için, hem sel felaketleri için ya da ülkemizde yaşanan her türlü felaket için, herhangi bir siyasi, ekonomik olay için bu geçerli. O yüzden işi özünden değerlendirmek ya da çekirdeğinden değerlendirmek daha doğru olacağı kararındayım. Buradaki asıl temel motivasyon kolay, hazır para kazanma motivasyonu. İş dönüyor, dolaşıyor, buraya geliyor. Bütün sorunların, kötülüklerin anası bu. Kötülüklerin merkezinde bu var. Hazır para kazanma, emeksiz para kazanma motivasyonu. Bütün bu yapılan kurumsal hırsızlıklarda da, malzeme çalanda da, işini doğru düzgün yapmayan işçisinde de, müteahhitinde de, yapı şirketinde de, belediyede de, kurumlarda da, cumhurbaşkanlığında da hepsinde bu var. Ve bu para motivasyonu nedeniyle de herkes konumunu, mevkisini bırakıyor. Adeta çete gibi milletin rızkına üşüşüyorlar. Peki çözüm nedir? Yani bu, bu işi nasıl çözeceğiz? Yani bir kere insanların e, her türlü liyakatsizliğe, işte usulsüzlüğe, iş bilmemezliğe meyil etmelerinin tek bir çözümü var. Kanunların uygulanması. Yani bunu önleyecek tek şey kanunların uygulanmasıdır. Yani kanun yapmada aslında bir sıkıntı yok. Yani dünyanın en iyi, en ulvi kanunlarını da yapabilirsiniz. Koyabilirsiniz anayasaya, işte yasalara, yönetmeliklere. Hepsini yapabilirsiniz. Ama burada özellikle bakın altını çiziyorum. Kalın kalın çiziyorum. Burada asıl sorun kanunların uygulanabilirliği. Kanunları uygulayacak siyasi bir iradenin hatta devlet iradesinin varlığından geçer. Yani bu otoritenin varlığıdır. Ne yazık ki Türkiye'miz maalesef ki maalesef yani her konuda olduğu gibi bu konuda da deprem felaketleri konusunda da ne yazık ki herhangi bir otorite gösteremedi ve yine gösterememeye de devam ediyor. İşin ilginci. Yani hataların hatalar yapılmış olabilir, hatalar bir kere kabul edilmiyor artı bu hatalar telafi de edilmiyor, işin ilginci. Herhangi bir devlet iradesi, devlet otoritesi yok. Herhangi bir devlet otoritesi ortaya konmuyor. Yani balık baştan kokar misali. Eğer zaten otorite sağlanmış olsaydı, eğer devlet iradesi her yerde yani kendini belli etmiş olsaydı yani bakın inanın yani sadece bu felaketler, deprem felaketleri, doğal afetler, sel felaketleri değil. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bütün felaketlerde, bütün siyasi, ekonomik, sosyal olaylarda da birçok sıkıntıyı yaşamamış olacaktık. Yani buradaki temel sorunlardan ikincisi, e, hani liyakatsizlik, usulsüzlük olduğu kadar e, devletin otoritesinin sağlanamamış olması. Yani bu otoritenin bozulması ve devlet iradesinin gösterilememiş olması. Ya aynı zamanda siyasi iradenin de gösterilmemiş olması. Feraket ve sıkıntıyı eğer bu irade sağlanmış olsaydı uzun yıllar önce zaten birçok felaketin, sorunun üstesinden gelebilecektik. Yani i̇nsanlarımızın buna farkına varması gerekiyor. Peki nihai çözüm nedir? Nihai çözüm ülkesini, milletini ve hatta tüm dünya insanlığını gerçekten seven, koruyan, Gözeten bir devlet iradesini sağlanmasıdır ve bu devlet idaresini gerçekleştirecek gerçek liderlere ihtiyaç vardır. Ancak böyle düzey çıkabiliriz. Başka bir alternatifi bulunmuyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun.